Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen elimde görmüş olduğunuz Oppo Reno 3 Pro'yu kutusundan çıkartıyoruz. Bildiğiniz gibi Oppo geçtiğimiz yıl Türkiye pazarına giren Çin merkezli bir cep telefonu üreticisi. Farklı farklı segmentlerdeki genelde fiyatları birazcık yukarıda olan bir segmentten bahsediyoruz. Burada modelleri bulunan cep telefonu markasının Renault ailesi Renault, Renault 2 ve Renault 3 ile şu anda son noktaya ulaşmış durumda. Özellikle kamera tarafında iddialı bir cep telefonu, Oppo Renault ailesi ve aynı zamanda yüksek hızlı şarj özelliği de sunuyor ki Renoiris'te de böyle bir özellik bulunuyor. Şimdi ben de sizin gibi ilk defa kutusunu açıyorum. Gördüğünüz gibi sıfır bir kutu gönderildiği için biz her zaman yaptığımız gibi kutusundan çıkartacağız cihazı. Kutuyu açmadan önce ben birazcık şuradaki bilgilerine de bir bakayım. Moonlight Black diyor yani ay ışığı siyahı. Bir rengimiz söz konusu. 12 GB RAM var. 12 GB yanlış duymadınız. 12 GB RAM'i var. Ve 256 da depolama alanı olduğunu söyleyelim. Şimdi kameramızı yakınlaştıralım ve kutu açılımına geçelim arkadaşlar. Evet şimdi sizlerle birlikte Oppo Reno3 Pro'yu kutusundan çıkartıyoruz. Bu arada Oppo Reno3 kutu açılımını da yaptık. Biz çok benzer kutular var. Oppo Reno3 Pro'nun kutusu daha küçük. Bir parça daha küçük. Onu da söylemiş olun. Şöyle jelatinini kesiyoruz. Atalım bunu. Açtık bakalım jelatinimizi. Şimdi kutumuzu şu anda görüyorsunuz ekranda. Şöyle çıkartalım kutudan. Oppo yazısı var. Beyaz bir kutu çıkıyor. Ve şu anda kutumuzu Açtık. Bu kutumuzda ne var? Tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Kılıfımız var. Kullanma kılavuzu bu budu. Sim kart iğnesi falan filan. Inter Milan bu tarz şeylerimiz var. Şeffaf, yumuşak bir kılıf söz konusu. Genelde Oppo kutusundan böyle ürünler çıkartıyor. Böyle aksesuarlar çıkartıyor. Bence güzel bir özellik bu. Çünkü telefonları standart olarak ben kılıfla kullanmayı seviyorum öyle kutusundan çıkıyor olması da güzel. Sonradan da alırsınız ama her zaman bulunmayabiliyor. Şu an kılıfına koymayacağım. Kaldırmış olalım. Evet telefonumuzu görüyoruz şu anda. Oppo Reno 3 Pro. 20x zoom yapabiliyor diyor. Ama bu tabi hibrit veya dijital zoom. Karışık oluyor bu. steady Video 2.0 diyor. Bu Oppo Find X2'de de vardı. Çok enteresan, çok güzel bir video. Deneyimi sunuyor. Titreşimsiz videolar çekebiliyorsunuz ya. Gerçekten titreşimsiz çekiyorsunuz yalnız. O ayrı bir konu. 90 Hz'lik bir ekranımız var. Curved diyor. Screen. Yani köşeleri yuvarlatılmış bir ekran teknolojisi var. 7.7 Ultra Slim istiyor. Çok ince bir telefon olduğu bize söylenmiş. Çıkartalım bakalım kutumuzdan. Telefonu da çıkardık. Şu etiketinde şöyle koyalım. Şimdi... Görüyorsunuz. Buradan biraz arka taraftan başlayalım. Oppo yazısı var. Dik olarak konumlandırılmış gövdeye. Şu anda alt kısma dik olarak konumlan görüyorsunuz. Kameralarımız var. Dörtlü bir kameramız var. Artı buna eşlik eden 13 megapiksellik 2x optik zoom bir kamera bulunuyor. 8 megapiksellik ultra geniş açı kameramız var ve onun hemen yanında da 2 megapiksellik siyah beyaz kameramızın olduğunu söyleyelim. Bunun dışında arka özde bir şey yok. Böyle parlak bir renk söz konusu şu anda ekranda gördüğünüz gibi. Ön tarafı çevirelim daha doğrusu yanlardan biraz devam edelim. Ses açma kapama tuşlarımız burada mevcut. Burada bakıyoruz başka bir yuva vesaire yok yan tarafta. Diğer yan tarafı çeviriyoruz. Güç yeşil renkte tasarlanmış güç tuşumuz buradan açıp kapatabiliyoruz. Telefonumuzu alt kısma bakalım. Sim kart yuvamızı burada aşağı koymuşlar. 3.5 mm kulaklık çıkışı yok fark ettiğiniz üzere. Beni üzen bir durum oluyor bu genelde ama artık böyle üst düzey modellerde ne yazık ki bulunmuyor. Type-C bağlantı yuvamız hoparlör delikleri de burada yer alıyor. Üst kısımda ise başka bir şey görünmüyoruz şu anda. Bir taraftan telefonumuzu açalım biz. Bu arada bu tasarımın Oppo Find X'e fazlasıyla benzediğini söyleyeyim ben. Renault ile Find X modelleri yani Oppo Reno ile Oppo Find X modelleri biliyorsunuz kardeş modeller ama bu tasarım Find e çok fazla benzemiş. Renault ailesinden biraz uzaklaşmış gibi geldi bana. Bilemiyorum. Şöyle koyalım. Telefonumuz açılırken biz diğer içeriklere bakalım. Type-C kablomuz burada. Hemen yani ekranda görüyorsunuz. Standart zaten bunlar çıkıyor artık kutudan. Şöyle bir hafiften irice bir adaptör bulunuyor. Adaptörümüz bu şekilde. Standart Type-A bağlantısına sahip. Az önce gösterdiğim kabloyu kullanıyoruz. Bu adaptörle beraber Type-C kulaklığımız da burada. Standart, işte mikrofon üzerinde olan bir kulaklık söz konusu. Bunları şimdi ben yerine koyacağım. İncelemeler sırasında bunları da değinmiş olacağız. Nasıl koyuyoruz bunu? Şöyle galiba. Evet. Şimdi biz gelin beraber bir kurulum yapalım. Her zaman yaptığımız gibi telefonumuzu bir kuralım. Türkçe dedik. İleri diyoruz. Türkiye dedik. Sonra diyoruz. Şunların hepsini kabul edelim. Uğraşmayalım. Atla diyoruz. İleri diyoruz. Diğer diyoruz. Diğer diyoruz. Kabul et diyoruz. Sonra diyoruz. Bu ayarları sonra yapacağız. İleri dedik. Sonra dedik. Şu anda OS bize gösteriyor. Açmadan önce birazcık teknik özelliklerden bahsedeyim. 6.4 inçlik 1080 e 2400 piksellik süper AMOLED bir ekranımız var. 20 9 ekran oranı. Qualcomm Snapdragon 765G işlemcimiz var. Kutu açmadan önce söylemiştim. 12 GB RAM, 256 GB'ta depolama alanımız bulunuyor. ColorOS arayüzünü gördüğünüz 7.0 var bunda ve Android 10 işletim sistemine dayanan bir arayüz bizleri karşılamış oluyor. Kameralardan zaten bahsettik. Biraz ön kameradan bahsedeyim. Biliyorsunuz Oppo Reno 3'te ortada bulunan bir damla şeklinde bir çentik vardı. Ve onun içinde bulunuyordu kamera. Oppo Reno 3 Pro'da ise hemen gördüğünüz gibi ekranın sol üst köşesinde konumlandırılmış delik şeklinde bir kameramız. Böyle dokunduğum zaman bu arada hissediyorum bu deliği. Bazı modellerde cam kaplama oluyor. Bunu da hissediyorum şu anda. O da bir delik olduğunu görüyorum. Bu ön kameranın çözünürlüğü ise 32 megapiksel. Ana kameramız 4K 30 fps video kayıt yaparken ön kameramız ise Full HD 30 fps kayıt yapabiliyor. Bunu söylemiş olalım. Başlayalım bakalım. Ne olacak? Evet, şu anda telefonumuz açıldı. Bizlere bu da bu da bu fıt fıt fıt bir şeyler söylüyor. Çıkalım buradan. Dediğim gibi Oppo Find X2'ye benzeyen bir tasarımla gelmiş Oppo Reno 3 Pro. Güzel de bir telefon olmuş, şık bir telefon olmuş. 4025 miliamperlik bir lityum polimer pili var. Warp 4.0 hızlı şarj desteği sunuyor. 175 gram ağırlığımız, ekrandan parmak izi okuyucumuz ve son olarak da fiyatını belki merak ediyorsunuz. 6599 TL'lik bir fiyatımız var. Kullanılan donanım bileşenlerinin güçlü olduğunu söyleyebilirim. Kamerası da çok çok başarılı. Biraz da kameraya bakalım. Tamam diyelim. Oppo aslında menüsü bizleri karşılıyor. 5X var şurada görüyoruz. 2X var. 1X var ve ultra geniş açıyı da burada görüyoruz. Hemen şöyle çevirelim. Ön tarafa bakalım biraz. Şu anda beni görüyorsunuz. Portre modumuz var. Daha fazla dediğimizde de farklı farklı çekim modlarını da burada görebiliyorsunuz. Video modumuz da bu şekilde tasarlanmış durumda. Bu arada kamerayla ilgili söylemek istediğim bir şey Ultra Steady modu vardı ve bu bu mod sayesinde titreşimsiz muhteşem videolar çekebiliyorsunuz. Find X2 incelemesinde ben bunu fazlasıyla gördüm. Burada da muhtemelen aynı sonuçları alırız gibi geliyor bana. Bu telefonla ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz. Detaylı bir inceleme gelecek. Kamerasından bahsedeceğiz. Diğer özelliklerini anlatacağız. O gün gelene kadar YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlara takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.